Beyler bayanlar selamlar. Evet ne demiştim birkaç günde bir tekrardan video atacağız. Artık eskisi gibi komple salmıyoruz ve Amarna ile ilgili bir gelişme var. Direkt para kazanabileceksiniz demiştik. Bugünkü videomuzda belli olacağız üzere Amarna ile ilgili arkadaşlar hem daha önceki yaptığımız çekilişin sonuçlarını hem de betadan nasıl kazanabileceğinizi hadi gelin şimdi birlikte inceleyelim Öncelikle güzel haberle başlayalım hemen bu linki arkadaşlar paylaşıyoruz ne bu link daha öncesinde şöyle hemen şu discord'u alalım Bayağı bir süre önce aslında paylaşmıştık normalde bu ayın ortalarında bu sonucu açıklamamız gerekiyordu ama bu close beta kazançlarıyla birlikte açıklayalım dedik ve bir önceki çekilişin sonuçları arkadaşlar burada bunun linkini paylaşıyor olacağım eğer burada cüzdan adresiniz varsa Amarna Token sizin hesabınızda yansıyacak Peki bu Amarna Token nedir ne zaman çekecek Ne olacak close beta kazançları nasıl Bununla ilgili de güzel bir medium linki var Amarna da close beta da oynayarak Arkadaşlar direkt buz kazanabileceksiniz Amar değil oyun tokenı 3 gün sonra ne olacak Vesaire değeri olacak mı diye düşünüyorsunuz Biliyorum o yüzden Direkt buz kazanabileceğiniz bir sistemi var Nasıl mı arkadaşlar ayın 26'sında Başlıyor e bugün 26'sı evet bu gece Başlayacak arkadaşlar aktif hale Getirilecek ve toplamda da bu içeride 10.000 dolar ve 1 milyon amar değerinde bir ödül havuzu olacak. Bu ödülleri neye göre mi kazanacaksınız? E ne yapalım? Hemen şuradaki tabloyu inceleyelim. Bu tablo aslında bize tüm değerleri, tüm bilgileri veriyor. Ne bilgisini veriyor arkadaşlar? Bir rank sistemi olacak ve bu rank sistemi her gün sıfırlanacak. Burada da ilk 20'ye giren arkadaşlar direkt en düşük 1 dolarla 100 amara kadar kazanacak Ama atıyorum 9. olduğunuzda 2'ye çıkacak Sonra direkt adım adım zaten artıyor Birinci olursanız da günlük 10 dolar artı 1000 amar kazanabileceksiniz Ya işte ben bunu bu kadar uğraşımıyım mesela demeyin Binlerce on binlerce kişi oynamıyor Closed beta Katılım sayısı az o yüzden bu listeye girmeniz çok çok çok çok kolay E bunun yanı sıra da bana çıkmaz demeyin Normal günlük görevleri tamamladığınızda da şu aşağıdaki hemen yazıyı kaçırmayalım. Ne yazıyor burada? 5 boost ve 500 amar ödülü olacak. 5 kişiye arkadaşlar. Her gün 5 kişiye dağıtılacak ve bu toplamda 1 ay boyunca sürecek. Ama burada da unutmayın bazı önemli kısımlar var. Aa ben ödül kazandım, hak ettim mesai diye Sakın sakın sakın boş bırakmayın. Aynı zamanda web sitesine girip arkadaşlar claim yapmanız gerekiyor. 72 saat içinde eğer claim yapmazsanız geçmiş olsun. Ödülü alamıyorsunuz. Günlük görevler için de yine aynı şekilde geçerli. Aşağı aslında anlatmaya devam ediyor. Peki nasıl yapacaksınız bunu arkadaşlar? Aşağıda hemen size link bırakıyorum. Oradan üye olduktan sonra oyunu indiriyorsunuz. Oyunu indirdikten sonra da ne yapmanız gerekiyor? Çok basit. Hemen girin günlük görevi tamamlayın. Kasabiliyorsanız eğer göz sınırınızı zorlamayacaksa bu rank dereceye girmeye çalışın. Daha sonrasında da hemen şurada nerede? Burada giriş yapmamışım. Şurada giriş yaptım. Aslında. Heh. Buraya tıklıyoruz arkadaşlar statsa tıklıyoruz ve karşınıza bu sayfa geliyor bu sayfada ne kadar dolar kazandınız ne kadar amar kazandınız ve bu daily renkteki sıralamayı görebiliyorsunuz arkadaşlar ilk 11'deki kişiyi görebiliyorsunuz Evet hepsi bu kadardı biliyorum arkadaşlar şu Discord'ta da zaten hep yazıyorsunuz var mı 2-3.5 lira kazanabileceğimiz eskisi gibi kazandırmıyor ee, Sektör belli şu anda, durumlar belli, bitcoin belli, her şey belli, de değeri bile hayvan gibi düşük. O yüzden kazançlar düşük olsa bile böyle ince ince risk almadan arkadaşlar vaktinizi, emeğinizi koyarak ortaya kazanabileceğiniz projeleri paylaşmaya devam edeceğim. Şu arkadaşlığı hemen etiketleyerek, tekrardan yanıtlayarak şunu yapabilirsin diye paylaşıyor olacağım. Neyse siz de bunları kaçırmamak için Discord'a da gelebilirsiniz. Burada da paylaşmaya başladık yavaş yavaş, daha aktif olmaya başladık diyelim. Lafı da daha fazla uzatmadan veda edelim, kendinize iyi bakın. Bir sonraki projede görüşmek üzere. Hoşça kalın.